Kesin merhaba bugün size batar. Yedi kilogram sualtı birimi ne dampliye, A, aferin. arkadaşlar. Abi, çok önemliydi tabii. Çünkiler birimini bittiğimizden kastım yani. Yani tamam şimdi sağlıcığım yedi milyon liramız olacak. Tanışma puanı ve o yedi milyon alacağız arkadaşlar. Aferin. Ani yok sesim bitti diyor. Altı milyonumuz var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Aldık. Ve 250 bin, 250 bin yaptırdık kendimiz ve 70 milyonu geçti, 70 milyonu geçti arkadaşlar çok çok iyi. Pay evet, takpası şimdi kaynaklı matrahı nereden aldığımızı göstürüyorum burdan evet, arkadaşlar işte. İstiklediğim YouTube ve benziği içeri alıyorsunuz ve benzeri şeyleri burada buluyoruz. Mesela burada bir arabamız tamamlanmış eğer diğerlerini de tamamlarsak arkadaşlar bize bakalım ne veriyor. Mesela 16000 tane jeton gerekiyor onun için. Mesela onu bitirseydik şu motor güçlendirecekti. Onu bitirince dedim motor güçlendiriyor. Mesela bunda da bir tane var lan var. Ya bunları yapmamışız. Araf af ana. Burada da var. Gayet güzel araba kendisi. Burada da arkadaşlar. Max koleksiyonlarda da kaynaşma puanlar. Max'lar var. Bazıları yapıyormuşlar. Hiç başlanmamışlar var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan bunları tamamlayarak arkadaşlar. Retonunuzu alabiliyorsunuz. Mesela. Şunda. Şunda. Bir tane kalmış, tam bir mesafe, bali, belad kalmış arttı. Eğer yaparsak 51 kaynaştırma parası olsaydık. Üzerine hmm. çıkalım. Bu bir Arkadaşlar, iki tane seçeneğimiz var. Ee, kaynaştırma puanlı ya. Hmm, Altınla. Eskiden zet Ama biz kaynaştırma parası niye yapmıyoruz arkadaşlar? Yaparsak yapamayız zaten para daha kolay bulunuyor herşeyde bulmabiliyor arkadaşlar ve ilmesinde halkmet max ilmeyi de maxladık üst hızla nitrosu zaten maxmış gördüğünüz gibidir tamamladığım gibi şimdi geri gidelim bir daha geri gidelim ve hepsi max yani 50 bin paylaşma paramızı bize vermiş oldu arkadaşlar böylelikle artık arafımızı Dur, alacağız evet arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar burada arkadaşlar buradan hem bunlar var hem bunlar arkadaşlar bunları maksat oluyorsunuz bu araba bir gidiyor İki dükkanı daha önceden benim yüneyim çıkmıştım İçim ondan önce Bazı arkadaşlarım bunlarla da şey yapıyorsunuz İki tane modifiye var parça çıkınca Modifiye edebiliyorsunuz onlarla da anlayacağız Parçacığınız yoksa modifiye edemiyorsunuz arkadaşlar kılığına girdik Adan B boyunu Parlamızı bulalım hemen İyiyim. Evet Arkadaşlar Aynalar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araba böyle biraz şey hakimiyeti zor bir araba ama biz maksatımız biraz daha kolay olacak arkadaşlar. Orada eee 40 ve çok oyuncu moda gelin. Hani o kadar diyorum. Maxlayın ve çok oyunculu moda girmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Dam Bey arkadaşlar gördüğünüz gibi benimki Max değil o yüzden arkadan adam zorlayiveriyor. Ama geçiyordu aşkarlı oyun var ya Nitro'yu takmasan geçecekti adam yani. Evet. Bu orda arkadaşlar gayet çok iyi gidiyoruz. Adamlarımızdaki farkı açtık arkadaşlar. Şuradan uçmamız çok olduğunu oldu fullledik. Aha adam yavaşlatsa da bizi gayet Aa, Evet arkadaşlar neden okuma başarısız dedi çünkü enkaz yok Yani arkadaşlar enkaz yaptığınız zaman zaten bitti geliyorum. Ne oldu? Evet arkadaşlar arabayı görmeye hazır mısınız? Hadi, görelim. Arkadaşlar 4 milyona böyle var arabalar 4 milyon ama ben niye 8 milyonluk kaldım Ama 7, 7 milyonu kaldım göstereyim şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 200, üstü 0, Hakimiyetçi 0, nitro 0, 0, 0. Yani ya böyle olursan, yaklaşık 4 milyon lira. Yakın bir karar diyorsunuz ama bu masraflarınızla 2-3 milyon harcarsınız. Ama diğer türlü olsa arkadaşlar 4 milyon 5 milyon harcarsınız. Ama ben dervayı alıp 0 milyon harcayacağım ve araba CJT zaten ben be, geliyorum iyi geliyorum iyi seyirciler. Arımın sahibi saberi slime hala yüzüyor gene harcama Araf AF10. İşte haber. Dedektifler yeni arabamızı aldık. Araf gördünüz mü arkadaşlar modifi yediğiniz yeri Yerim bence güzel araba Araf a f a. Tam bir Araf arabası E takipta şimdi yarışımızı yapacağız arkadaşlar Şimdi onları yoluyoruz İleri Hemen yapalım arkadaşlar araba zaten kendisi fişek gibi ancak Şöyle ayağını Ama bunları ayarlarsak daha iyi olacak. Heh. Azıcık... öyle yapalım. Azıcık şurada. Azıcık. Evet. Azıcık daha şöyle. Etapesi oradan da. Herkes ne seçtiğinizi görebiliyorsunuz. Seçtiğini görebilirsiniz yani. Çoğu seçmiş çığ oynayacağız o yüzden bir tur seçmiş ve klasik seçmiş. <gülüyor> Ahraflar hep şunun içinden geçmeye geldim arkadaşlar. İlk etse bitirecek yine bu maç bizde alış. Al ilk kere Gelin gelin kaçmayın, arafı mangolmayın. Gelin gelin kaçmayın, arafı mangolmayın. Gelin gelin kaçmayın, arafı mangolmayın. Gelin gelin kaçmayın, arafı mangolmayın. Gelin gelin kaçmayın, arafı <îrás> mangolmayın. <plumbing>. <inaudible> Sadece altın almayı geliyorum. şöyle bir, aoo, abo, abo, abo, abo, abo, abo. Neler oluyordu senin seyirciler başta. Birinci arafımdan korktu. Şu anda arkasına nitro bağladı. Adam uçtu yani. Destem Ali. kurt arafımdan yine aldığımda. Töksü de itleri. Seninkini bitti artık. Sen de almak istiyorsan. Yetişim çeyneğine vedava veriyorlarmış. Arabayı tekrar yaptık geldim arkadaşlar. Töksü de Allah'tan ki bitmemişti. Bir şey denemeyin yarık gayet iyi Baya iyi Ay taktaşlar Gördüğünüz gibi Kanalıma abone ol Ay takma etmeyin Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın bye. bye. bye.